Sevgili öğrencilerim merhabalar. Yeni bir soruyla daha birlikteyiz. Burada bize sinüs alfayı soruyor. Verilen değerler BH'ı 2 vermiş. Hemen bir yerleştirelim. Tabi önce bir kalemimizi bir alalım. BH'a bir 2 yazalım. Sonra AC'yi vermiş 4 köküç. Buraya bir 4 köküçsün sen diyelim. Başka da bir şey yok. Sinüs alfayı istiyor bizden. Fakat verilenlere baktığınızda bir de şurada diklikten... Bir diklik indiğini görüyorum dostlarım. Hemen aklıma öklit bağıntısı geldi. Yan kenarın öklitini yapalım. O çok meşhur olan değil de şu h kare eşittir p çarpı k değil de şu yan kenarın öklitini yapacağım. Yani 4 kök 3'ün öklitini yapıyorum. O da şöyleydi dostlarım. Yan kenarın karesi yani 4 kök 3'ün karesi eşit olacak. Kendine yakın olan parça şuraya x diyelim hipotenüsün. Kendine yakın olan parçası çarpı hipotenüsün tamamı. Yani x artı 2 geldi. Şimdi buradan hemen 4 köküçün karesi 48'dir. x çarpı x artı 2 gel, geldi dostlara. Bakın burayı hemen dağıtmıyorum ki ikinci dereceden denklemle uğraşmayayım diye. Şurada değer vermeye çalışıyorum. Şimdi x ile 2 fazlasının çarpımı 48. Ne ile 2 fazlasının çarpımı? Tabii ki 6 ile 8'in arkadaşlarım. O halde x'e 6'sın sen diyorum. Şimdi bundan sonrasında da e, şuradaki haşı bulmaya çalışalım. Yine haşı da isterseniz öklit bağıntısından yani birinci öklit bağıntısı haş kare eşittir p çarpı k. Haş kare eşittir 2 çarpı 6'dan da bulabilirim. Ya da şu üçgende pisagor bağıntısı da yapabilirim dostlarım. Ben öklitten bulayım yine haş kare eşittir 2 çarpı 6. Yani 12 haş eşittir 2 kök 3 geldi. Evet şurası. 2 kök 3'müş dostlarım. Bakın şimdi fark ettim bu arada. Şu üçgen meğersem 30-60-90 üçgeniymiş. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise sadece 30'un karşısı yarısı olur her zaman. Demek ki alfamız meğersem 30'muş. Bana da sinüs 30'u soruyormuş meğersem. Ezberinde ise hemen işaretlersin. Ezberinde değilse de hiç 30'u bulmana da gerek yok kardeşim. Sinüsün görevini biliyorsun. Karşı dik kenar. Bölü hipotenüstü sinüsün görevi. Demek ki 2 kökü 3 bölü 4 kökü 3 olacak sinüs dediğimiz şey. Köküçlere bay bay dedim. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'yi ezberimde olmasa da zaten buluyorum dostlarım. Evet arkadaşlar güzel bir soruydu. Hemen kapatıyorum videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın.